Siyasette her şey mübah mı değil mi tartışmasını yeniden açacak bir görüntü gelecek ekranlarımıza MHP'li belediyenin esnafa verdiği 1200 liralık desteği CHP üzerine aldı Ankara'da esnafı kapı kapı gezerek bu desteği size biz veriyoruz dedi. Hatta daha da ileri gitti ve biz olmasak ters yapıyordu dedi. CHP'li meclis üyelerinin Ankara'daki esnaf gezilerine ve gerçek dışı iddialarına da MHP'li Etimeskut Belediye Başkanı'nı yanıt verdi. Ahlaki olmayan bir durum bu dedi ve esnafa sağladıkları 1200 liralık yardımların da devam ettiğini anlattı.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 Siyaseten çok uygun olmayan, siyasi nezakete çok uygun olmayan, ahlaki olmayan bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Esnafa yapılan yardımları kendileri yapmış gibi gösterdi. burada yetmedi, sokak sokak gezerek insanları ikna etmeye çalıştılar. Ceylon olarak evet diyoruz, ben Esnaf'ın yanındayım dedim. Çevrenci de söyleyin ne olursunuz, tamam. yani? E işte superb. Tamam, tamam, tamam. Cumhur İttifak Partisi'nin siyasi etikle bağdaşmayan tavrı tepki topladı. Bu belediyenin çıkarmış olduğumuz 1200 lira krediye mürachae yardıma müracaat ettiniz mi? Abi ona bir hafta oldu sağ olsunlar bugün yatırmışlar. Gene de verim kazandı. Belediye meclisi Ankara'nın Etmeskutü ilçesinde başkanlık yazısıyla olağanüstü toplanan belediye meclisi esnafa yardım kararı aldı. Her esnaf başına 1200 lira bir nakdi destek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 bu işi kendilerine böyle uyanıklık yapmak bu tabiri caizse siyaseten çok uygun olmayan, siyasi nezakete çok uygun olmayan, ahlaki olmayan bir durum olarak ortaya çıkmıştır. CHP'li meclis üyesinin çevrenize de anlatın diyerek propagandasına sürdürmesi de bu kadar da olmazdı dertti. Çevrenize de söyleyin ne olursunuz tamam. yani. Eş, dost, şubu. Tamam, tamam. Bugün esnaf zor durumda mı? Bugün yanında olacaksın. Biz bunu yaptık. Bunu yapmaya da devam ediyoruz.